Öbür tarafta size bir şey mi verilecek sanki? Hiçbir can iki efendiye birden hizmet edemez. Birini sevip diğerinden nefret edersiniz. Birine sadık kalıp diğerini hor görürsünüz. Hem hakka hizmet etmek, hem paraya tapmak olmaz, mümkünatı yok. Sonraki cümle çok önemli, ne diyor? Parayı çok seven ferisiler, İsa'nın bütün bu söylediklerini duyduğu onuna alay ettiler. İsa onlara şöyle dedi, dünya alem önünde siz kendinizi sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi göstermeye çalışıp durursunuz. Fakat hak kalbinizde ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu dünyada insanların taparcasına değer verdikleri her şey haka iğrenç gelir. Tiksinç. Evet ve buna göre bir deyiş hazırladım para sevdası hakkında. İlginçtir. En dindar, en sütten çıkmış ak kaşık gibi duran insanlar bazen o kadar aşırı para göz ki. inanamıyorsunuz. Biz tabi kalplerini göremiyoruz ama yüce hak görüyor. Her şey görüyor. Evet. Paylaşıyorum. Paraya öf bayılır. Nedir bu paraya kara sevdası? İsanın. Para sevdası İnsanın sözüyle alay eylerler Onlarda tutuşa para sevdası İnsanlar önünde kendilerini pirupak gösterme çabalarını tüm herkes görür bu. Sevdası. Tüm herkes görür bu riyalarını Onlarda tutuşan para sevdası Kıplarda ne var hak hep farkındadır Onlarda tapılan şey sırf paradır Haklı Fikride fikri de hep paradır onlarda da tutuşan para sevdası Haklı da fikri de hep paradadır onlarda da tutuşan para sevdası Gözdenir Bu para Aşkından Allah irenir Yüce hak Bu bencil Hüsdantik Sinir Onlarda Tutuşan Sevdası. Yüce hat bu bencil hırsdan Evet bu bizim için bir ibret olmalı, bir ders olmalı yani çok dikkat etmek lazım zaten Yüce Hak her dem kalbimize bakıyor, biliyor. Bu para sevdasından uzak duralım, para aşkından, para tapmaktan son derece uzak kalalım. Hep sevgi, hep barış, hep kardeşlik, hep eşitlik, hep paylaşım, e, elimize, dilimize, belimize sahip olalım. Hep bu hak aşkı yansın tutuşsun kalbimizde. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun. Çok beğendiyseniz lütfen bir arkadaşla paylaşın, yorumda yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgi de kalın, barış da kalın, esen kalın. Hoşça kalın.